Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. teknolojioku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Huawei Watch GT2 Pro akıllı saati inceleyeceğiz. Saatle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Eğer kanalımızı takip ediyorsanız teknoloji okuda biz Huawei'nin bütün saatlerini hemen hemen inceledik arkadaşlar. Watch GT ile başladı bizim serimiz. GT2 ve GT2e ile de devam etmişti. Videonun ilgili kısımlarında onlarla ilgili linkleri size vereceğim. Oradan da o videoları o incelemeleri merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. GT2 Pro ise ailenin en güçlü, en yeni ve Hani tasarım olarak da en gelişmiş özelliklere sahip modellerinden bir tanesi. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümünden bahsetmek istiyorum. Aslında ilk bakışta GT2 ailesine fazlasıyla benzeyen bir akıllı saatimiz var. Saatin çerçevesi çok ince bir şekilde tasarlanmış. Bu çerçevenin önemli bir özelliği var. Titanium malzemeden üretilmiş onu söyleyeyim. Hem gövdesi hem de çerçevesi. Titanium malzeme, Titanium alışım daha doğrusu. Bu da böyle çok havalı bir görüntü katıyor. Bize gönderilen sürümde hemen ekranda görüyorsunuz. Onu detaylarda da koyacağım arkadaşlar. Deri bir e, kayış vardı. Deri olmasının şöyle bir sakıncası var. Şık duruyor eyvallah çok güzel ama suda bunu kullanamıyorsunuz. O yüzden silikon kayışlara dönmeniz gerekiyor. Ama kayışları standart kayış yani GT2 modellerinde de gördüğümüz standart saat kayışı şurada küçük pimlere var. İstediğiniz gibi çıkarttığınız zaman farklı bir kayış takarak da kullanmaya devam ediyorsunuz. Yine iki adet tuşumuz var. Sağ tarafa konumlandırılmış. Önden baktığımızda bu tuşlarla fonksiyonları aktif hale getirip menülerde gezmek vesaire gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Arka yüzü çevirdiğimizde ise karşımıza seramik bir gövde çıkıyor. Bunun faydasını ve ne gibi özellikler kattığını birazdan söyleyeceğim. Algılayıcılar vesaire de yine bu arka gözde. Yani yan yana koyduğunuz zaman aslında GT2 ile GT2 Pro arasında böyle Ahım şahım böyle wowlık bir fark yok ama ilk bakışta anlıyorsunuz hangisinin pro olduğunu ve hangisinin olmadığını eğer bir parça konuya aşinaysanız öyle söyleyeyim. Şimdi gelin birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim sizlere. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tablodaki bilgileri sıralayacak olursam ben size 1.39 inçlik 454 454 piksellik bir amoled ekranımız var. Harmony OS işletim sistemiyle geliyor. E, burası önemli daha önce Light OS vardı. Bunda ise Harmony OS var arkadaşlar bunun ne işe yaradığını birazdan detaylarda söyleyeceğim ya da ne gibi farklılıklar oluşturduğunu. 4 GB depolamamız var. 5 atmosfer basıncı suya dayanıklılık var. titanyum alaşım çerçeve ki bunu söylemiştik. Seramik arka yüzümüz var. Kablosuz şarj desteği var arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi daha önceki modellerde özel bir böyle üzerinde pinleri olan bir şarj cihazımız vardı. O da kablosuz gibi yapabiliyordu ama arkasına tutturmamız gerekiyordu. Bunda tamamen kablosuz var. Yani kablosuz şarj özelliği olan Qi özelliği dediğimiz QE olarak yazılıyor. İşte formatı destekleyen bir kablosuz şarj standınız, adaptörünüz vs. varsa üzerine koyduğunuzda otomatik olarak şarj ediyor. Aynı zamanda ters kablosuz şarjı özelliği olan telefonlarla birlikte de bunu şarj edebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. 200'den fazla arayüz var. Bazı yeni arayüzler de gelmiş. Onları da videonun içinde göstereceğim size. 100'den fazla egzersiz takibini yapabiliyor. GPS var. Kalp ritmi, uyku ve stres takibi zaten daha önceki serilerde de vardı. SPO2 dediğimiz kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. 15 günlük bir pil ömrümüz var. 455 miliamper pilimiz var. Müzik çalma özelliği var. Yine önceki modellerde bu da vardı. Telefon arama özelliği var. Reddetme özelliği var. Bu da vardı zaten biliyorsunuz. Huawei Share One Hop desteği var. Bu yoktu yeni geldi arkadaşlar. Detayını birazdan anlatacağım. NFC özelliğimiz var. Zaten OneHoop'u kullanmak için NFC gerekiyor. 2299 TL'de cihazın fiyatın olduğunu belirtmiş olayım. Evet bu Teknik özelliklerden sonra birazcık kullanımla ilgili deneyimleri bahsetmek isterim. Aslında saatin kullanımı daha önce bir Huawei Watch GT serisi kullandıysanız çok da farklı değil. İşte dokunarak, parmağınıza dokunarak işlemleri yapabildiğiniz gibi. Örneğin sola doğru çektiğinizde işte yeni menüler geliyor. İşte kalp ritmi geliyor, stres takibi geliyor. İşte o günkü telefonunuzu eğer bağladıysanız e, hava durumunu görebiliyorsunuz. Şarkı çalacağınız bölüm geliyor ve işte genel olarak bugün kaç adım attınız, kalp ritminiz nedir, ne kadar mesafe kat ettiğiniz bilgilerini gördüğünüz bir bölüm geliyor. Aslında çok da farklı değil. Kurulum nasıl yapıyorsunuz? Huawei Health yani sağlık uygulaması var. Standart olarak her bu tip ürünlerde olduğu gibi. Huawei Watch GT ailesinde de böyleydi. 2'de de böyleydi. Bunda da böyle. O uygulama üzerinden eşleştirme yapıyorsunuz. Ki o uygulamayı yüklediğiniz zaman. Geçmişe yönelik kalp ritminizi, uyku takibinizi vesaireyi haftalık, aylık, yıllık olarak da görmeniz mümkün. Saatin üzerinde sadece bir günlük görebiliyorsunuz. Ama Huawei sağlık uygulamasında geçmişe yönelik takip yapabiliyorsunuz. Özellikle böyle kalbiyle ilgili sıkıntılı olanlar için o takip meselesinin güzel olduğunu söyleyeyim. E, biz de o şekilde kullandığımız bazı durumlar oldu. Ve gayet doğru bir şekilde, güzel bir şekilde ölçtüğünü de söyleyebilirim. Uyku takibi yapıyor, stres takibi yapıyor ve gayet başarılı bir şekilde yapıyor bunları. Ee, daha önceki modellerde de zaten olan özellikler bunlar. Burada da aynı şekilde devam ettirilmiş. Şimdi egzersiz falan takibi de yapıyor arkadaşlar. Yüzden fazla egzersiz var. Birçok egzersiz var. Otomatik takip özelliği de var bu arada bu saatte. Ee, biliyorsunuz GT2 ile gelmişti özellik. Sonra bir yazılım güncellemesiyle hem GT GT2'ye geldi hem de bu saatte standart olarak geliyor arkadaşlar. Ve bu Otomatik olarak diyelim yani koşmaya başlıyorsunuz, saat hemen size diyor ki koşuya başladınız, işte açık havamı mı, kapalı hava mı falan diye hemen veya yürümeye başladınız veya işte bir spor yapıyorsunuz. O algılayabildiğini size soruyor. Yani siz de yapabilirsiniz bunu, başlat diyebiliyorsunuz ama otomatik algılaması da bence güzel olmuş. Bazen ben yürüyorum mesela uzun mesafeler, yaklaşık 1-2 dakika sonra hemen diyor ki sen yürümeye mi başladın, işte açık havada mı yürüyorsun, kapalı havada mı yürüyorsun falan bir şekilde uyardı ve hemen ben, o şekilde o sporumu kaydetmiş oldum. Özellikle sportif amaçlarla çok güzel kullanılabilecek saat. Bu pro olmasının sebebi aslında. Yani GT2 ailesinden farklılıklarına gelecek olursam şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere titanyum alaşım çerçeve farkı var. GT2 e, e ve normal GT2'de böyle bir şey yoktu. O paslanmaz çelikti. İkincisi arka yüzü seramik. Seramik olduğu için kablosuz şarjda kullanabiliyorsunuz. Normalde diğerlerinde de özel bir şarj cihazı vardı. Sadece onunla şarj edebiliyordunuz. Bunda özel şarj cihazı olmasa da ki kutudan çıkıyor bir tane şarj cihazı. Ama o olmasa bile herhangi bir kablosuz şarj adaptörü, işte dönüştürücüsü veya bazı pillerde de var bu özellik. Pilin üzerine, harici pilin üzerine koyuyorsunuz. Powerbank demek istiyorum aslında burada. Otomatik olarak şarj oluyor. Bunu da denedik sizler için. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka farklılıklar ne? Harmony OS var. Yani işletim sistemi... Huawei'nin kendi geliştirdiği Harmony kullanılmış bunda. Ama arayüz vesaire anlamında hiçbir farkı yok. GT2 ailesiyle aynı arayüz çıkıyor. Yani bir de bir menüme hemen hemen aynı. Çok ufak tefek dediğim gibi biraz sonra söyleyeceğim bir fark daha var. Onun dışında aynı. Peki Harmony ne farkı olacak? Şu anda bir farkı yok arkadaşlar. Şu anda size aynı deneyim sunuyor. Ama ileride Huawei yetkililerinden bu bilgiyi aldık. İleride eğer e, bir e, bu açık bir kaynaklı kod olduğu için... Ee, geliştiriciler buna uygulama geliştirebilecekler. Yani şu anda bunu uygulama yüklenmiyor. Bunu çok soruyorsunuz. Bu akıllı saatlilere, hiç, yani Huawei'nin diğer modellerinde de aynı şey geçerli arkadaşlar. Uygulama yüklenmiyor. Yani ben işte Spotify yükleyeyim, Deezer'ı yükleyeyim, ne bileyim, şunu yükleyeyim, bunu yükleyeyim. Yapamıyorsunuz. Böyle bir özelliği yok. Ama Harmony O'ya işte ileride böyle bir şey olabilecek dendi. Ha, olur mu olmaz mı bilemeyiz. O yüzden böyle bir beklentiniz varsa hani ileride buna ben uygulama yüklerim falan diyorsanız olmayabilir. O yüzden ben sadece söylüyorum. Bize Huawei Türkiye yetkililerinden verilen bir bilgi bu. Ama olmayabilir. Orasını bilemem. Ee, i̇lk etapta galiba temalar için kullanılacakmış HarmonyOS. İleride uygulama geliştirilir mi? Orası birazcık şu anda muallakta. Ama bunda HarmonyOS olduğu için böyle bir kapın açıldığını söylemiş olayım. Öte yandan diğer farklılıklardan bir tanesi Huawei Share One Hope testi. Ee, Huawei Share Biliyorsunuz Huawei'nin telefonlarında ve bilgisayarlarında bulunan, hani bazı bilgisayarlarında hepsinde yok ama hemen hemen bütün telefonlarında olan bir özellik. Bu özellik sayesinde doğrudan doğruya işte bir hızlı şekilde Huawei ekosistemindeki cihazlara verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Bunda da fotoğraflarınızı doğrudan bir telefondan hop diye atabiliyorsunuz. One hop zaten bu anlamda bir hop diye atıyorsunuz. E, hızlı bir şekilde etkileşim oluyor. NFC teknolojisini kullanıyor bunu yapabilmek için. Hızlı bir şekilde bağlanıp telefonundaki fotoğrafınızı buraya aktarmış oluyorsunuz. Galerideki fotoğraflarınızı burada saat kadranında yapabiliyorsunuz. Çünkü basit de bir olsa tam saat kadranı gibi değil ama basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. O iş için kullanılıyor. Bunu da söylemiş ama bu işlemi Uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Yani uygulamadan da seçip galerideki fotoğraflarınızı yapabiliyorsunuz. Hatta uygulamadan işte arayüzü değiştirmek, yeni ara yüklemek, güncelleme yapmak falan birçok şeyi yapıyorsunuz. O yüzden bu saati aldıysanız mutlaka ve mutlaka Huawei sağlık uygulamasıyla eşleştirmenizi öneririm. Tek başına birazcık eksik kalıyor bazı özellikleri kullanım anlamında. Peki neler yapabiliyor biraz ondan bahsedeyim. Telefon araması yapabiliyor arkadaşlar. Aramaları böyle yan tarafta bir hoparlörümüz var. Oradan normal saati taktığınız zaman konuşarak yapabiliyorsunuz. Bu güzel oluyor bence. Özellikle eliniz doluyken. Mesela ben bazen bulaşık yıkarken falan oluyor. Ya da işte araba kullanırken vesaire güzel işinize yarıyor. Ses kalitesi falan da fena değil. Onun da örneklerini koyacağım videonun içine. En azından oradan da görmüş olabilirsiniz. Ses şu anda gayet iyi geliyor abi. Be. Normal telefonla konuşuyormuşuz gibi geliyor. Saatten arıyorum da seni. Her şeyim. Evet. O benim yeni saatime. Evet, şu an kayıttayız, videodasın. Ona göre dikkatli <gülüyor> konuş. Ses <gülüyor> şey gayet iyi, kötü değil. Yani. Arada bir tut tut yapıyor ama yani çok rahatsız edici değil. İyi tamam. Onu bir test etmek için aramıştım da seni. Tamam mı? Tamamdır abi. Tamam. Kendine iyi bak o zaman, kolay gelsin. Müzik çalabiliyor. Telefonunuzda Deezer'da Spotify gibi bir müzik uygulaması açıkken buradan şarkıyı ileri geri alıp durdurabiliyorsunuz. Bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Ha buradan tetikleyemiyor ama buradan açıksa eğer telefonunuzda oradan işlem yapabiliyor ama telefonun eşleştirilmiş olmak kaydıyla. Bunun dışında uygulama yükleyemiyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Uygulama yükleme özelliği yok. Kalp Mini uykunuzu ve stresinizi 7-24 takip ediyor. O da çok güzel. Ama söylediğim gibi Uygulamasını yüklerseniz geçmişe yönelik de görebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklemezseniz sadece o günü görüyorsunuz. O yüzden ben uygulama yani Huawei sağlık uygulamasını yüklemenizi öneririm. Eğer o tarz bir beklentiniz var. Hani uykum kaliteli mi? İşte stresli miyim? Ya da işte kalp ritmim nedir? Falan bütün bilgileri o uygulama üzerinden geçmişe yönelik de görebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Kandaki oksijen yoğunluğunu yani SpO2 yoğunluğunu da ölçebiliyor bu akıllı saat ki son dönemdeki Huawei Watch GT2 ve GT2e'de de bulunuyordu bu özellik. Bu e, saatte de bulunuyor e, özellikle spor yapanlar için önemli bir değer bu egzersiz yapanlar için önemli bir değer onlar için güzel bir fayda sağlayacağını düşünüyorum gelelim pil ömrüne arkadaşlar biz bu ürünü aldığımızda çarşamba günü aldık %57 pili vardı şu anda bakıyorum hemen şu anda bakayım %15 yani yaklaşık olarak kabaca %40'lık bir değer düşüşü var peki bu incelemeyi ben pazar günü çekiyorum Çarşambadan sayarsak Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar 4 günde yaklaşık %40 yani günde %10'luk bir değer kaybı oluyor. Yani %100'ü kabaca 10 gün gittiğini söyleyebiliriz. Yani e, tabii bu 7-24 kullanıyorum ben hiç çıkarmıyorum bileğimden. Yaklaşık olarak 10 gün diyor. Onun 12 güne çıkabilir bu. E, kendi verdiği değerse 15 gün. Yani eğer normal bir kullanımda veya çok abartmazsanız 15 günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Gelelim fiyat meselesine. Bu ürünün fiyatı biz bu incelemeyi yaptığımız 30 Eylül itibariyle ki satışa çıktığı ve ön sipariş tarihi tam ortasında bunun yayına, yayına girmiş olacak bu video. 30 Eylül itibariyle saatin fiyatı 2299 TL. E değer mi? Şimdi GT2 ve gt e modelleri 1200, 1300, 1500 aralığında değişiyor fiyatları. Arada bir yani işte 2300 desek 300 buradan 500 lira 800 bir fark var. Değer mi? Yani birazcık şık görünüyor açık söylemek gerekirse. Tasarımı biraz daha şık. Eğer şık bir saat arıyorsanız ve diğer tüm özelliklerde olsun diyorsanız bence değebilir. Hatta ön siparişte bazı hediyeler, hopberlör şuydu buydu falan gibi böyle çakmak şarjı falan gibi hediyeler de veriliyor ama tabii onlar sadece ön siparişin geçerli olacaktır muhtemelen. İlerleyen dönemde olmayacaktır. Videoyu biraz geç izlerseniz bunları yoktur. O yüzden bize söylemeyin. Huawei'yi kaldırıyor bunları belli bir süre sonra. Yani bu hediyelerle beraber biraz daha mantıklı hale gelebiliyor. Ama tercih sizin. Yani benim için şıklık çok önemli değil. Elegans durması önemli değil. İşte kablosuz şarj çok da derdim değil derseniz normal GT2e versiyonu alabilirsiniz. Ama biraz daha şık olsun, kablosuz şarj da olsun filan diyorsanız bu modelde size fazlasıyla işinizi görecektir. Bu arada videoyu kapatmadan çok sorulan bir soruya da yanıt vereyim arkadaşlar. Bu ürün Huawei telefonlarla kullanılıyor ağırlıklı olarak ve ekosistem olduğu için aynı ekosistemin ürünü olduğu için %100 bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Peki Huawei olmayan bir telefonla Android olmak kaydıyla kullanırsam ne olur diye soruyorsunuz bazen bize. O zaman da %95 kullanıyorsunuz. Mesela OneHop desteğini kullanamazsınız. Ama iOS'ta kullanacaksınız. Yani bir iPhone cihazda kullanacaksanız o, o zaman biraz sıkıntı oluyor. Yani müzik e, uygulamasını uzaktan kontrol etmek gibi özellikleri iPhone'da çalışmıyor. O zaman %90, %85'e düşüyor uyumluluk oranı. Yani Android'de kullanacaksanız bizim önerimiz Huawei'dir. Ama Huawei olmayan Xiaomi, Realme ya da diğer markalarda da kullanabilirsiniz. Ama orada bazı özellikler 1-2 özelliği %100 çalışmayabilir. iPhone'da ise %85, %90 çalışıyor. Geri kalan özelliklerin bir kısmını iPhone'da kullanamıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olalım. Evet uzun bir inceleme oldu farkındayım ama Huawei Watch GT 2 Pro'da Özel bir saat olmuş. Bu özelliklerin hepsini size aktarmaya çalıştım. Eğer unuttuğum ya da şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok seviniz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.